Sevilen program gelinin mutfakta, haftayı sürpriz birinci ile kapattı, günün birincisine ve altınları kazanan kişiyi açıklamadan önce, 14 Haziran Perşembe gününü hatırlayalım. Perşembe günü gelinler enginarlı tulum peynirli börek yaptılar, Perşembe günü en yüksek puanı Hatice kazandı, en düşük puanı ise, bilgi aldı, çekişmenin bol olduğu, sevilen yarışmada, 15 Haziran Cuma günü en yüksek puanı kim aldı ve hangi yemek yapıldı, detayları geçelim. 15 Haziran Cuma günü, burma baklava yapıldı. Fatih Yürek, burma baklava listesini gelinlere verdi. Kaynanalara da bir buçuk dakika verdi. Kaynanalarda gelinlere tarif ve dikkat edilmesi gerekenleri söylediler. Daha sonra kaynanalar izleme odasına geçtiler. Hanife Hanım geliniyle ilgili, duygusal bir hikaye anlattı. Hanife Hanım başak gelinini çok sevdiğini, kızı gibi gördüğünü belirtirken duygulandı. Çocuklarını babasız büyüten Hanife Hanım çok zor zorluklar yaşadığını anlattı ilk torunumu kucağıma alıp sevmek harika bir duyguydu dedi Diğer kaynanalarda Hanife Hanım'ın bu konuşmasıyla duygulandılar. Daha sonra yemek tatma kısmına geçildi. Burada Hanife Hanım yapılan yemeğin, yöresel isminin koca karı gerdan olduğunu söyledi. Fatih Ürek buna şaşırdı. Daha sonra Başak açtı ağzını yundu gözünü. İlk ince Bilge'yi eleştirdi. Fos çıktı dedi. Daha sonra Özlem'e döndü. Sen de fos çıktın dedi. Daha sonra kendisini öven Başak ben çoştum süperim derken, Özlem de cevap verdi. Sen de tıssın dedi. Kaynanalar tartışma yaşadı. Hüsniye hanım gelinlerin tabakları belli olması için kötü yemek yaptığını ve bu şekilde kendi kaynanasının tabağını anlayıp kendi gelinine yüksek puan verdiğini söyledi ve bundan sonra Hatice de kötü yemek yapacak. Ben de onun tabağını tanıyacağım. En yüksek puanı kendi gelinime vereceğim diye sitem etti. Hanife hanım da gülerek cevap verdi. Kendi ağzıyla itiraf etti. Bunlar hep taktik yapıyorlar dedi. Başak bu sefer kendi kaynanasını anasına laf attı, ben eşimle anlaştıktan sonra Kaynanam söz sahibi olamaz derken, Hanife Hanım biraz şok geçirdi. Fakat çok belli etmedi. Günün puanlaması şu şekilde oldu. Başak 13 puan, Hatice 13 puan, Özlem 12 puan, Bilge 12 puan aldı. Başak ve Hatice eşit puan ve en yüksek puan aldıkları için, günün birincisi oldular. Özlem ve Bilge 12 eşit puan alarak, sonuncu oldular. Peki haftanın birincisi kim oldu işte detaylar. Başak toplamda 57 puan, Hatice toplamda 58 7 puan. Özlem toplamda 58 puan, Bilgi toplamda 55 puan aldı. Haftanın birincisi ve altınları kazanan Özlem olurken, haftanın yeni yarışmacısı olan Bilgi, yelinin mutfaktaya veda etti. Tebrikler Özlem, güle güle Bilgi. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.